Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Mart çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda ana yol üzerindeyiz. Sağ tarafımız Hürriyet Mahallesi, sol tarafımız da Cumhuriyet Mahallesi ile Fatih Mahallesi. Hemen bu bina altında şu an işçiler depremden geriye kalan malzemelerini çıkarmaya çalışıyorlar. Onları çekeceğim. Onlarla kısa bir röportaj yapacağız. Bu bina bildiğim kadarıyla at binasıydı maalesef bu binada çok fazla can kaybı oldu çok vatandaşımız hayatını kaybetti evet binadan geriye kalanlar maalesef bunlar 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Adıyaman ilçelerden diğeri de Gölbaşıydı Gölbaşı ilçesindeyiz Buradaki durumları aktarmaya çalışıyoruz. Tabii iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonrasında burada bir taraftan da insanlar şu an yağmurla ve yağışla mücadele etmeye çalışıyorlar. Evet şimdi bu binanın alt tarafında bulunan depodan işçiler depremden geriye kalan malzemelerini çıkarmaya çalışıyorlar. Hocam geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Hemen... Ben şimdi kamera için buradaki insanlardan birinden rica edeceğim. Hocam sizden ricam kamera için yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Şöyle bir tutalım. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında en çok etkilenen evet. ilçelerden bir tanesi de Adıyaman Gölbaşı ilçesiydi. Evet, maalesef. Bu bina depremde yıkılan binalardan bir tanesiydi. Şu an siz burada... Ee, galiba depremden geriye kalan malzemeleri çıkarmaya Kurtarmaya çalışıyoruz, evet. evet. Size biraz anlatabilir kadar. misiniz? Yani benim ev tek katlı, Aha. müstakil bir ev. Cezaevim evet. oturuyorum ben. Evet, Hürriyet Mahallesi'nde? Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum, evet. Deprem olduğunda zaten bir anda telaşla bir Hı -hı. savrulduk oradan buraya, oradan oraya. Evet. Zor zar zor ayağa kalktık, evet. düştük, kalktık düştük ama dışarı attık kendimizi bir şekilde. Dışarı attık. Bu servenin bir kız kardeşim vardı. Bir, bir, Şeyin orada, orada oturuyor. Hı hı. Yani aklıma hemen onlar geldi tabii ki telaştan. Evet. Çıktık geldik. Yani şu binayı gördük, şurada seç marketi evet. orada. Feriatt Firran sesler. Evet. Kurtarmaya çalışacaksın ama benim orada kız kardeşim var. Ben biz de oraya koştuk, koşarak evet. gittik. Geldik buraya gördük. Yani sanki böyle şey olmuş yani, savaş olmuş. Evet. Can kaybımız olmadı Can değil mi? Can kaybımız, 3 tane yeğenim öldü benim de. 2 tane yeğenimiz vefat evet. etti. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, evinizin hasar durumu ne şu an? Ağır hasarlı benim. Hağır ben, hasarlı. Benim, ben burada ikamet etmiyorum. Evet. Ee, Konya'da bir yere gitti. Bir köy. Evet. Kasaba. Evet. Orada sağ olsunlar bize muhtarımız falan ilgilendire bir ev verdiler. Tamam. Orada kalıyoruz. Şimdi galiba <gülüyor> burada çalışıyordunuz siz. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Yani buradan mallarımızı topluyoruz. zaten kurtarabildiğimizi tekrar evet. iade edeceğiz. Evet. Çünkü... Ee, Bunlara borçtan alınmış mallar. Evet. Tekrar yazacağız ki borcumuzdan düşülsün en azından. Evet. Şu anda bir iş yapacağımız yok yani. Zaten. Evet. Yapamıyoruz. Yani bir esnaf olarak, bir çalışan işçi olarak yol başında. Sizin öngörünüz nedir? Sizce ne kadar zamanda toparlanır ve süreç eski işler kaldığı yerden devam eder? Şu anki görünüşe göre toparlanma yani, yani iki 3 yıl bulur diye düşünüyorum. Ben. İki yıl bulur. Evet. Anladım. Tamam hocam çok çok geçmiş olsun. Ben biraz da bir içeriden tamam. görüntü almaya çalışayım. Bakayım tamam. depremden geriye neler kalmış. İnsanlar neleri kurtarmaya çalışıyorlar. Hemen şöyle bir bakalım. Yani burada maalesef yaşanan deprem felaketinden sonra bir taraftan da esnaf arkadaşlar depremden geriye kalan malzemelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Burada inşaat malzemelerinin... Olduğu bir depoydu burası. Evet. Şu an Adıyaman Gölbaşı ilçesinde son durumlar bu şekilde.